Bugün 9 Mayıs Avrupa Günü. Başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Avrupa ülkelerindeki vatandaşların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutluyorum. 9 Mayıs kıtamızda Avrupa'da barışın, istikrarın ve birlikte inşa etmenin, bütünleşmenin sembolü. Biz de 1999'dan itibaren Türkiye Avrupa Birliği'ne resmen adı ilan edildikten sonra 9 Mayıs Avrupa Günü ülkemizde Kutlamaya başladık. Geleceğimizin ortak olduğuna inanıyoruz. Avrupa Birliği'nin güçlü bir Türkiye ile daha güçlü olabileceğine ve küresel aktör olabileceğine inanıyoruz. Geçmişimiz, tarihimiz, coğrafyamız, ticaretimiz, sporumuz, sanatımız, kültürümüz ortak. Geleceğimizi de birlikte inşa etmeliyiz. 9 Mayıs Avrupa Günü kutlu olsun.